Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sayfa 53'ten başlıyoruz inşallah. Başlığımız Şerh-ı Sıfat-ı Zatiyyeti Ve beyan Diyor ki burada Zati sıfatların açıklanması yani İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yaptığı taksime göre bu Zati sıfatların açıklanması ve bunların niye bu şekilde isimlendirildiğinin izahı şeklinde bir başlık. اَمَّاَذْ ذَاتِيَّتُ Zati sıfatlara, zati olanlara gelince اَيْهَ <gülüyor> الْاِجْمَعِيَّتُ yani icma olunan, birleşilen herkesin kabul ettiği herhalde onu ihsas ediyor anladığımız kadarıyla hayatu, <gülüyor> ikincisi nedir? Hayat sıfatıdır. Nehye <gülüyor> Sıfatun ezeliyetun bu ezeli bir sıfattır. Taktıtı sağlık ilmi li Yani e, bu öyle bir sıfattır ki ilimle ilimle nitelenmeyi gerektiren, bunu yani ilimle nitelenmeyi gerektiren ezeli bir sıfat. Aslında. Yani başka yerlerde de başka alimlerin işaret ettikleri olduğu üzere yani hayat birçok ilimin, birçok sıfatın dayandığı temeldir. Yani dirilik, yani böyle diri bir varlık olacak ki diğer sıfatlarda gerçekleşme imkanı bul, bulsun. Yani böyle anlaşılır bir şekilde ifade edeceksek böyle söyleyebiliriz. Evet, vel kudretu Kudret sıfatına gelince vakize el kuvvetu yani aynı şekilde kuvvet kudret aynı anlamda sıfatun ezeliyetun bu da ezeli bir sıfattır tu esfiru şimdi kudret sıfatını düşünün arkadaşlar bu kudret sıfatının mefolu nesnesine bizim gelenekte makturat denir yani kudret gücün kendisi, makturat gücün söz konusu olduğu şeyler, bütün hepsini kapsayan bir ifade. Yani makturata etki eden, onu belirleyen ezeli bir sıfat. Ne zaman inde taalluqiha biha. Yani o makturatla ilişki ortaya çıktığı zaman o makturatı yani kudretin kudrete söz konusu olan şeylerle ilişki olduğu zaman o ilişki olduğu zaman etki yapan, belirleyen ezeli bir sıfattır. Vel mana buradaki mana şudur Ennallâhe teâlâ hayyun bi hayâtihi Allah hayat sıfatıyla diridir kötü olan hayat sıfatıyla diridir ve kadirun olan hayat sıfatıyla ve kadirun bir sıfat olan hayat sıfatıyla diridir yani, işte, ve kadirun bi kudretihi kötü olan hayat sıfatıyla diridir ve kadirun bi kudretihi olan ve kadirun bir sıfat olan kudret sıfatıyla nedir? Kadirdir. Vel mana yine şöyle bir mana var burada. Ennehu iza qadara ala şeyin yani bir şeye kudretini kullandığı zaman, gücünü kullandığı zaman fe innema yaqdiru alayhi bi kudretihi lqadimati. Yani burada söz konusu olan kudret sıfatı Allah'ın kadim olan kudret sıfatıdır. La bil kudretil hadiseti yani burada hadis bir kudret söz konusu değildir. Yani burada şunu vurgulamak istiyor bunu Ebu Hanife'de de görüyoruz. İşte Allah'ın sıfatları bu sıfatların sonucu ortaya çıkan şeyler bu sıfatların sonucu ortaya çıkan şeyler nedir? Bir başlangıcı vardır, hadistir. Ama sıfatlar Allah'ın zatıyla kaimdir, bunlar kadimdir. Yani bu e, sıfatlar e, sonradan ortaya çıkan, yani bu sıfatların talukları olan şeylerle ortaya çıkan şeylerle e, birlikte ortaya çıkan şeyler değildir. Bunlar ta... E, kadimdir, önceden vardır. Tamam Bunların başlangıcı yoktur. Bu ikisini ayırıyor. Sıfatlar ve sıfatlara konu olan şeyleri birbirinden ayırıyor. Yani bunlar e, yani aynısı değildir. Tamam mı? Veya işte birinin varlığı diye <gülüyor> ikisinin varlığı aynı anda çıkar şeklinde bir takım istifamları da burada gidermiş oluyor. Kema tujedu lil eşya il mumkineti yani diğer mümkün varlıkların varlığa çıktığı gibi Allah'ın kudret sıfatı hadis bir şey değildir. Fehwel hayül hayyumu o biri olandır, kaim olandır yani sürekli var olandır. <gülüyor> yani ey el kaimu bize yani zatıyla daim olandır yani zatıyla tayim olan demek kimseye muhtaç olmayan varlığı kendisinden olan demek el mukimu li mevcudatihi var ettiklerini de sürdüren yani onların varlıklarına imkan verendir hızlanırsam arkadaşlar uyarım beni ve ennehu min الْمَوْتَى Ademi الْعَدَمِ İlk bir başlangıç olarak Allah ölüleri yokluktan diriltir. Yani ölüleri yokluktan. Yani insanları yokluktan yaratır. Demek istiyor. وَمِنْ بَعْدِ اِمَاتَتِهِمْ Onları yani şimdi yarattı. Tekrar onların canlarını aldı. Onları öldürdükten sonra yani canlarını aldıktan sonra Onları tekrar diriltmesi nasıl olur? İadeten. Yani tekrar onlara varlık vererek, varlıktan tekrar döndürerek olur. <gülüyor> ve hu ala kulli şeyin kadirun. allah Teala her şeye kadirdir. Haytü şöyle ki halqa'l halqa, -halqa e, mahlukatı yaratarak ve atahumul hayyate var kudrete ve rızka onlara hayat yani kudret rızık vererek ne yapar Ondan hayatını idame ettirir <gülüyor> <gülüyor> ve mana kavni kadiran yani Allah Teala'nın kadir olmasının anlamı da şudur en yasiha minhu icadul alemi ve terk yani Alemin var edilmesinin ve yok edilmesinin mümkün olmasıdır. Allah kadir olması demek ne demek? Alemi yaratması ve yok etmesi veya yaratmayı bırakması şeklindedir. Yani sonuçta Allah irade sahibi bir varlıktır. Tercih eden bir varlıktır. Evet şimdi ilim sıfatına geliyor. Vel ilmu <gülüyor> İlim ise Ey, diyeti. Bu da zâti sıfatlardandır. Yani dikkat ederseniz Ebu Hanif'in gidiyor burada. Ona özellikle dikkat edelim. Ve hiyâ sıfatul ezeliyetun. Yani Bu ezelî bir sıfattır. Sen keşiful malumâtu inde taalluqihâ bihâ. Yani bu öyle bir sıfat ki yani malumat demek ne demek? Bilinenlere ilişkin bilgi. Bu bilginin bunlarla ilişkisi durumunda açığa çıkan yani bunu ortaya koyan ezeli bir sıfattır. Allahu Teala alimun bi cemii'l mevcudati allah Teala bütün varlıkları bilendir. La ya'zibu an ilmihi mitkalu zerretin fil ulviyyati ve sufliyyati Yani ister yücelikler olsun, ister aşağılıklar olsun. Yani muhtemelen burada şu şöyle bir şey bahsedilir. Yani göktekiler, aşağıdakiler. Yani ne varsa tamam. bunlardan zerre miskali Derne miskali hiçbir şey onun ilminden uzak değildir. Allah her şeyi bilendir. Ve enhu ta'ala ya'lemul cehra ve sirra. Allah gizli olanı da açıkta olanı da ne yapandır? Bilendir. Allah gizli olanı da açıkta olanı da Bilendir. وَمَا يَكُونُ أَخْفَ مِنْهُ Minel مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ Yani olabilecek, tamam mı? Gayb diyoruz. Gayb değil. İnsanın idrakine kapalı olan şeyler. Yani olabilecek bütün ne kadar gizli mizli şeyler varsa hepsini bilen Allah'tır. Ben daha ötesi Ahate bi kulli şey ilmen Allah ilmiyle bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır minel cüziyati ve yani hikeler olsun kümeller olsun bütün her şeyi e, kuşatmıştır yani burada bu kelimeler özellikle e, tercih ediyor. Çünkü bu felsefecilerde şey var diye işte Allah cüziyatı külli bir şekilde bilir. Yani buna da bir anlamda eleştiri bağlamak. Yani külli de olsa, cüz'i de olsa yani tikel de olsa, tümel de olsa her şeyi Allah bilir. Bunu şöyle bilir, böyle bilir demek doğru değildir şeklinde bir eleştiriyi burada getiriyor. Vel mevcudati vel ma'dumati yani varlığa çıkmış olanlar ve varlığa çıkmamış olanlar. Ma'dum. Yani mevcutları da ma'dumları da e, bilmektedir. Yani şimdi e, bu biz tabii bunlara sonraki süreçte sübuti sıfatlar diyoruz. Bunların müteallıkları. Müteallık demek yani bu sıfatların sonucu ortaya çıkan şeyler. Eee yani bu mütahdılıkları itibariyle kapsamı en geniş olan ilim sıfatı. Yani kapsamı en geniş olan. E, burada da onu görüyoruz. Şimdi o ana bir varlık kategorisi var biliyorsunuz. İşte, va, e, vacibat, mümkinat ve müstehilat şeklinde e, yani ilim bütün bunların hepsini yapmaktadır? Kapsamaktadır. Ama diğerleri Yerine göre değişiyor. Genel itibariyle mümkünatla ilişkilidir. Evet. ve mümkinati vel müstehilati yani mümkün olanları tamam mı? Yaratılması ve yaratılmaması mümkün olanları ve imkansızları yani hiçbir şekilde yaratılması mümkün olmayanları da kapsar. Fe ve bi kulli şeyin o her şeyin bilendir minezzavati ve sıfat hem zatlar hem de sıfatlar anlamında yani zatlar dediği yarattığı bütün her şey ve kendi zat mevcudat namına ne varsa ve bunların nitelikleri bir ilmin kadim bunlar nasıl bilir? kadim ilmiyle bilir lem yezem nusufen bihi ki yani bununla yani bu nasıl bir ilimdir? Nasıl bir ilimdir? Ezeli bir ilimdir. Ala ve'l kemal. Yani mükemmellik üzere olan. Yani mükemmeldir. Yani hiçbir eksiği yoktur. Bu bilme Allah'ın her şeyi bilmesi. La ilmin hadisin hasinin fi'zat. Yani Allah'ın zatında ortaya çıkan Hadis bir ilim değildir. Bir kabul yani zaten onu kabul etmesi ve infial, o ortaya çıkan şeye verilen bir tepki anlamında hadis bir bilgi, hadis bir ilim değil. Bu ilim ezeli bir ilimdir diye ifade ediyor. Ve tayyiri intikali ve bu ilimde herhangi bir değişme söz konusu değildir. Bunu her zaman söylüyorum. Yani bizim kelamlı teratimizde özellikle burada da ona görüyoruz. Ee, Allah'la alem arasındaki en büyük farkın açıklanmasında kullanılan kelimelerden birisi de değişme kelimesidir. Allah değişmeyendir. Yaratılanlar değişendir. Vel intikal yani herhangi bir yerden bir yere gitme durumu, değişme durumu yoktur Allah'ın ilmi. Allah'ın ilmi sabittir. Değişken olmayandır. Teala an dalike şe'nuhu. Allah böyle bir durumdan, yani değişmekten, eksiklikten, böyle bir şeyden münezzehtir. Ve te'avveme amma nehâke burhanuhu. Yani burhanının ortaya koyduğu şekliyle de o edilenlerden çokça yücedir. Yani ona hiçbir şekilde... E, eksiklik, arız olmaz. Bu kesinlikle düşünemez Demek istiyor. Ve huve Sübhanuhu O her şeyden münezzeh olan Allah Ya'lemu ma yekunu olanı yani o veya olmakta olanı da bilir ve Ya'lemu ma la olmayanı olmamakta olanı da bilir. İnşallah anlaşılırdır arkadaşlar. Yani mümkün olduğu kadar anlaşılır olmaya çalışıyorum. Ee, yani kafanıza yatmayan bir şey varsa bunu sorun mutlaka. Kaçırdığınız bir şey. Yani Şayet olduğu yani bu olmayan şayet var edilecekse nasıl var edileceğini de Allah bilir. Bir kavli Yani allah Teala'nın şu sözüne dinamıyor. Velev rübku. Yani bu kafirlerle alakalı bir şey. Yani cehenneme gidiyorlar ya orada işte. Yarabbi bizi dünyaya döndür deriz. Sana salih kullarından olalım şeklinde bir şeyler var ya. Münacatları cehennemde tabi ki bu kabul olmayacak bir şey onunla ilgili bir ayet şayet dünyaya döndürülseler yani o nehyedildikleri şeye tekrar döner yani gene de iman etmezler yani neyse kafirlikleri yine aynı şeyi yaparlar şeklinde ifade edelim وَاِنْ كَانَ يَعْلَمُوا يَعْلَمُوا اَنَّهُمْ لَا Yani allah Teala onların döndürülmeyeceklerini bilse de yani bunu neye örnek veriyor? bak مَا لَا diyor ya مَا لَا Olmayan e bu da olmayacak bir şey yani ahiret hayatı başlamış tekrar döndürülme olur, olmaz ama olsaydı bile diyor mesela olsaydı bile yine onların ne halde olacaklarını yani Allah e, her türlü şeyi bilendir. Yani her türlü ihtimali. Yani şimdi e, yani birçok okumalarda yaptık Ebu Hanifi ilişkin. Yani bunu en güzel ifade edecek kavramın yani imkanlar skalası olduğu kanatındayım. Yani e, varlık yasaları her türlü ihtimal var. Bu ihtimalleri koyan Allah sonuçta bütün bunları bilen yani uvarlık yasalarını koyan nasıl Allahsa bütün bunları bilen Allah'tır. Bu şekilde de açıkladığımız zaman daha açık olduğu kanaatindeyim. Evet arkadaşlar var mı bu paralel ilişkini kaçırdığınız bir şey? Hocam metni biraz ilerletebilir misiniz acaba? Evet, tamam. Diğer sayfaya geçtik değil mi? Evet. Tamam. Eyvallah. Ha sen hatırlat bana tamam mı? Unuttukça. Tamamdır hocam. Eyvallah. Kale'l-i <gülüyor> imam-u Şimdi arkadaşlar burada şeyi de hatırlatayım. Bu e, Mekki, şimdi buradaki Mekki nispettir. Abdü'l-aziz diyoruz değil mi? Bu Mekki neyi sıfatı? Abdü'l-aziz izafet terkibinin sıfatı. Dolayısıyla e, burada e, bu izafetin ilk parçasının hareketsini ise onu alacak. Onun için şaşırtma sizi. Abdülaziz Mekkiyü diye okuyoruz. Bu da şey olacaktı, der olacaktı, bir aklımıza gelmesin. Sahibül İmam Şafi'yi yani ne diyor? Bu Abdülaziz El Mekki İmam, e, i̇mam Şafi'nin arkadaşı. O diyor ki Beceli suhu ve de şey sohbet arkadaşı. Yani birçok meclislere birlikte katılmışlar. Sohbet meclislerine. Bir kitâbihî ledî yani şu kitabında diyor ki hükîye ve hâkâ fîhî münâzaratû. Yani münazara münazarasını anlattı. Bir münazarasını anlattı. Şu kitabında. Kiminle münazara yapıyor? li bişrinil merîsî bişr-el merîsî meşhur eee kabul e, kabul edilir ama eee Hanefi kökenli birisidir. İndel Memuni. Yani Memun'un yanında biş binmiş el-Merisi ile yaptığı bir münazarayı anlattığı kitabında der ki: "Haina an Burada Memun bu e, Abdülaziz el-Mekki'ye sorduğu zaman neyi soruyor Allahu Teala'nın ilmini soruyor. Tabi oradaki alimlere soruyor. Cagale bişir burada demiş ki, epolu derim ki, la Yani Allah cahil değildir. Yani Allah bilgisiz değildir. Yani böyle bir ibare. Ve ceale yükkürülür suale an sıfatil ilbi takriiren lehu yani bunu, bu soruyu durmadan tekrarladı herhalde memunu işaret ediyor öyle yani anlatarak bunu bu soruyu tekrarladı veya bir, şey, bir şey de olabilir şu an yani tam bir şey söyleyemiyorum ama soruyu soran memnun olduğuna göre demek ki şöyle de düşünülebilir. Cevabı beğenmemiş durmadan soruyor. فَقَالَ İmam عَبْدُ الْعَز۪يزِ İmam Abdülaziz de dedi ki nef'yül cehli yani Allah'tan bilgisizliğin nef yani olumsuzlanması la يَكُونُ السِّفَةَ مَدْحِنُ yani bir övgü sıfatı değildir. Yani bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Allah'ın her bir sıfatı onu öven bir sıfat. Burada bu noktadan yaklaştırıyor benim. Yani Allah'tan cehaletin olumsuzlanması onu övmek değildir. فَاِنَّا هَذِي الْاُسْتُوَانَةَ la تَجَبُ Yani herhalde burada bir şey yapıyor. Yani, bir teşbih, bir benzetme yapıyor. Yani şimdi şu direkt de cahil değildir. Şu direkt de cahil değildir. Bu ona bir şey kazandırmıyor anlamında bir örnek veriyor diye düşünüyor Fakat Mer Allahu Teala emine bir ilmi en basitten düşündüğü yani Allah peygamberlerini meleklerini ve müminlerini, ilimle övdü. Yani onların ilim sahibi oldu. Yani onlara ilim verdiğini ve onların da ilmi kullandıklarını ve ilimle onları ne yaptı? Övdü. Ne bir neskildi. Yani onlarda tehaleti olumsuzlamakla değil yani. Müminler cahil değildir. Demedi. Ya işte peygamberler cahil değildir demedi. Peygamberler bilenlerdir dedi. Yani bu bir övgüdür. Cahil değildir demek bir övgü değildir. Va yani alal Burada yaratılmışa insana düşen de nedir? En yusbitu ispat etmek. Yani gerçekliğini ortaya koymak. Ma esbatahu Allahu ta ali Yani Allah kendisi için nasıl ispat etmişse, yani ispat etmek arkadaşlar, ispat etmek var olduğunu göstermek olumlamak anlamında kullanıyoruz. Yani Allah kendisini nasıl yani böyle olumlama yoluyla ifade ediyorsa bizim de o şekilde ifade etmemiz lazım. Yani Allah ispat yöntemini kullanıyorsa bizim de ispat yöntemini kullanmamız gerekir. yani başka yerde nefi metodunu kullanıyorsa nefi metodunu kullanmamız gerekir anlamında. Ama buradan nefi olmaz. Nefide, nefide de bir e, medih yoktur. Bu, bu, bu durumlarda. Yani bu kontekste. Ve yenfav mâ Yani Allah hangi bağlamda nef yediyorsa işte mesela neyden nef yediyor? İşte mahlukattan nef yediyor. Yani Allah ondan gibi değildir. Burada bir övgüdür. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü mahlukat nedir? Muhtaç olan. Allah muhtaç olmayan, yani Allah'ın müstani muhtaç olmadığını burada nefi yoluyla ne yapıyorsun? İspat diyorsun Ama ilim şeyine geldiğimiz zaman burada ispat yoluyla hareket etmek gerekir diyor. Medih ancak bu şekilde yani övmek, Allah'ı övmek ancak bu şekilde olabilir. Yani e, ne diyelim neyden de kaçınıyorsa yani kaçınmak demek ne diyelim yani Allah kaçınıyor anlamında değil, değil, değil de yani neyi söylemiyorsa bizim de onu söylemememiz gerekir gibi bir şey fakat Kale Teala bu bağlamda Allah Teala şöyle buyurmuştur Ela dikkat ya Allah yarattığını bilmez mi? Allah yarattığını bilmez mi? O her şeyden haberde olan ve e, çok da lütfeden. Ve kâle yine dedik Allah-u Teala وَحِنْدَهُ مَفَاتِحُ, مَفَاتِحُ الْغَيْبِ e, Gaybın anahtarları Allah'tadır. لَا يَعْلَمُهَا Illahu Ondan başka hiç kimsenin bilmediği gaybın anahtarları ondan. Yani gaybın mutlak anlamda Allah'tadır. وَيَعْلَمْ مَا فِي الْدَرِّ وَالْبَحْرِ Denizde, karada, ne varsa onu bilen Allah'tır. Vema teskutu min varaketin illa yalemuh. Yani bir yaprağın düşmesi bile onun bilgisi dahilindedir. Vala habretin fi hulmatil ardi. İşte yani yer yüzündeki işte bir kane'nin karanlıklar içerisinde. Vala ratbin vala ya bizim yaşlı, kuruluk neyse illa fi kitab-i mobil. bütün bunlar hepsi apaçık bir kitaptadır. Yani bütün bunları belirleyen Allah'tır ve bütün bunları bilen Allah'tır. Ve kala yine şöyle buyurdu allah Teala ve huvellezi ye Yani e, sizi geceliğin sizin canınızı alır. Yani uyutmak anlamında ve ya'lemu ma rahtum bin gündüzde ne yaptığınızı bilendir Allah Teala. Ne işler çevirdiğinizi. Thumma yeb'asukum fihi, tekrar gece uyursunuz. Uykuyu da yaratan Allah'tır. Uyandırmayı da yaratan Allah'tır. Bu yani bunun belli bir süresi vardır. Bu takdir edilmiştir diye ifade ediyor. Tüm mufakir kavli taleina şöyle bir kelime. E la ya'lamu mal halak yine yukarıdaki ayetle benzer bir şekilde. Allah yarattığını bilmez mi? İmaun burada şuna işaret vardır. İla şuna işaret vardır. Enne minel mahlukat ma huwa alim. Yani mahlukatından ne varsa her bir şeyini bilen Allah vel ilmu sıfatı Kemal ilim mükemmellik sıfatıdır mükemmellik niteli niteliğidir ve yemteni'uh ellâ yekûnel haliku alimen yani Allah-u Teala'nın yani yaratanın e, bilmeyen bilen olmaması imkansız yani Allahu Teala'nın yaratan bilmeyen olması imkansızdır. Düşünülemez. Fa huwa kema qalet Tahavi. Ebu Cafer et-Tahavinin dediği gibi lem yahfa alayhi şeyun. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Kabla en yahlukuhum. Onları yaratmazdan önce de hiçbir şey Allah'a biz değildir. Yaratmazdan önce de yarat yarattıktan sonra da Allah her şeyini bilir. Ve alime ma hum yani onların nasıl hareket edeceklerini bilendir. Qabla an yahlukuhum onları yaratmazdan önce. Bel kemaa qala ba'dül muhakkikin min yani bazı böyle tahkik ehli e, sistematik olarak açıklayan alimlere göre, Subhan Allahu Subhanahu yalemu ma kana min bedil mahlukati. Yani bu mahlukatın ta başından beri her şeyi bilendir. Vema yikunu min awaahiril mevjudat. Yani burada yani muhtemelen yaratılmazdan önceki şeyi kastediyor ve maykonu fi awakhirin mucuda, varlığa çıktıktan sonra daha sonuna kadar her şeyi bilendir Allah bilir. Liktawhi Taala. Yani Allah Teala'nın şu sözüne binaen Inne zelzele tesahudi şeyun alvimun. Yani kıyametin sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Yani şu an kıyamet olmamış. Yani muhtemelen bu çerçeveyi delillendirmek üzere kullandığı bir ayet. Wa mālam yakun. Yani olmamış şeyi de bilir. En lau kāne kifat kāne yakun. Yani var olduğunda nasıl var olacağını veya yani var olduğunu kāne geçmişe işaret eder diye şimdiye ve geleceğe işaret eder. Tamam yani varlığı her türlü haliyle bilir. Hani şeyde de Tüpek benim bir yer, bir yerinde de ifade ediyordu ya işte mevcudu işte mevcut olduğu halde şöyle şöyle bilir, mağdumu mağdum olduğu halde şöyle şöyle bilir. Var olacağında da nasıl olacağını bilir. Oraya işaretle bunları söylüyor kema kâle teâlâ yine Allahu Teâlâ'nın dediği gibi ve lev alimallahu hayran şayet Allah onlarda bir hayır olduğunu yani yola geleceklerini bilse bilseydi le esmahum onlara işittirirdi ve esmahum yani işittirirdi yani işittik olsa bile yani mümkün olsaydı zaten işittirirdi ama hadi, onu da geçtik. Hadi işittirseydi لَتَوَلَّوْا <gülüyor> Yine e, dönerlerdi onlar. bu ne? Çünkü onların tabiatı budur. Gibi. Yani tabi sonuçta şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Yani burada ayetleri delil getiriyor. Biz burada ayetleri e, çevirmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi birer yorumdur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamam mı? Yani biz, bunlar nihai şeyler değildir her şeyin nihayesini Allah bilir. Evet bu antipara yani parantez içi ifadeden sonra ve kale yine Allahu Teala'nın dediği gibi daha biraz önce de geçmişti. Ve lev ruddû şayet tekrar dünya hayatına döndürülseler le'âdû limâ nûhu anhu. Yani o yasaklandıkları şey neyse geri ona döner devam ederlerdi. Ve inkârı ya'le mü annem la yani Allah onların ahirette tekrar dünyaya döndürülmeyecekler bilse de şayet hadi yok da olsaydı öyle mümkün o zaman da ne yapacaklarını bilirdi. Ve lakin ahabara burada Allah şunu haber veriyor. Ennahum lavruttu şey. Dönerlerse dünyaya laat. Tekrar eskilerine dönecek. Ne fi dalika böyle bir durumda reddul al-rafideti ve'l-kadriyye. Yani şia'ya ve kaderi karşı bir ret vardır bunlar. Nedir o ret? Ne diyor bunlar? Ne diyormuş? nelerine ret varmış? Enne dene şöyle diyen tafizi ve kaderilere karşı innehu la yâlemu şey'e ne diyormuş onlar? Burada aktardığı şekliyle bilmez. Allah bilmez. Yani bir şeyi yaratmazdan ve var etmezden önce onu bilmez. Bunlar ne diyorlar? işte varlığa çıkmasıyla bilgiye konu olur. Bu böyle değildir diyor. Ebu Halife'ye dayanarak, yani böyle yorumlayarak ee, yani bu ondan önce de nedir? bilgiye konudur. Allah'ın bilgisine konudur en azından. Onu söylüyor. Evet arkadaşlar ee, var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey ibareye ilişkin? ihtilaf ulemai fi sıfat fi sıfatil kelami alimlerin kelam sıfatı hakkındaki ihtilafları, tartışmaları. Bu meşhur bir tartışma biliyorsunuz. Kelam sıfatının bir nevi mahiyeti bağlamında olan bir tartışma. Mel kelam kelam, ey yani min sıfatı zatiyeti. Bu da zati sıfatlardandır. E fennehu subhanahu taala mutekellim Allah konuşandır kelami kelamıyla kemam sıfatıyla eldi huva sıfatul ezeliye ezeli sıfatı olan kelamla konuşandır E el mu'abbaru anha binazmü mesma bil kuran yani bu sıfat yani nazım şeklinde isimlendirilen Kur'an yani Kur'an'la da konuşan. El murakkabu minel hurufi. Yani bu Kur'an nedir? Harflerden müteşekkildir. Ve zalike bunda enne kul enne kulla men ye'muru ve yenha ve yuhbiru Yani burada Allah Teala işte emrettiği işte emret geldi. Yani İnsanlar emrediyor burada. Nehiyetti, haber verdi. Yedü bin nefsihi mana. Yani ne diyelim bunu? Özünde bir mana olandır. Sümme yedülü aleyhi bil ibareti. İbarede tamam bu manaya işaret eder. Şimdi biliyorsunuz. Kısaca onu söyleyeyim, yani bu en üstünde düşüncesinde, kelamında ı kelami nefsi ayrılmaktır. Yani bir e, manadır. Asıl kelam manadır. Yani kelam-ı diyor, mana. Ha, bu yazılı olan, lafsi olan da bu manaya delalet eder. Ha, bu manalar Allah'ta var olan manalardır. İşte bu ibare, Kur'an-ı Kerim'in ibaresinde ona telalet edendir, işaret eden. Evil kitabet veya işte yazılı olan işaret eder. Evil işareti veya işaret şeklinde. Ve huve gayrul ilmi. Bu ilim değildir. İz kat yukbirul insana. Yani insana Allah ne yapıyor? Haber veriyor. Amma la ya'lami. İnsanın bilmediği şey. Bel yalemu hilafe yani e, tam tersine aksine, tam tersine bildiği şeydir. Ve gayrul iradeti bu irade de değildir. Yani muhtemelen bu şeyi ifade edilir. Yani bu mana ilim sıfatı da değildir. İrade sıfatı da değildir. لَاَنَّهُ قَدْ يَأْمُورُ emrediyor بِمَا لَا duhu yani dilemediği bir şeyi emrediyor. keman emara abdehu yani işte kölesini emleden gibi kasten yön göstererek ila izhari isyanihi yani onun ne diyelim e, isyanını e, itaat etmeyişini ortaya koymak üzere ve ademi intisalihi li evamirihi yani emirlerine itaat olmaksızın ve yusenme, hadel kelamı nefsiyen, ha, mana. Tamam arkadaşlar, yani Kur'an'ın manası bunu ifade ediyor. Bu kelam nefsî kelam, kelamı nefsî diyoruz. Kema <teme> akbar <anhâder merami> Allahu an hadel maram bi davlihi. Allah yani bu Allah haber verdi şu ayette bu çerçeveyi görebiliriz diyor. Kelam nefsî, kelam lafsi kaydını. Ve yuqulune sonra da yine kafirlerden bahsediyor. Yine ahiret ahiretteki sahnelerden birini aktararak ve yekulûne fî enfüsihimba kendi nefislerinde olan şeyi söylerler. Yani içlerinde olan o manayı o mananın etek kemiğe bürünmüş hali lafızdır. O lafız buradakine işaret eder örnekten hareketli anlatıyor. وَيَكُولُنَ fi اَنْفُسِهِمْ Nefislerindekini söylerler. لَوْ لَا يُعَلِّبُنَ اللّٰهُ بِمَا <بِمَنَغُودُ> Hadi Allah söylediğimiz şeyden dolayı bize azap etsin. Veya dünya hayatındaki bir durumu da anlatıyorlar. Şimdi ayetin detayına bakmadık burada. Bu şekilde ifade edebiliriz. وَف۪ي شِلِ اَحْتَلِي Ahtal isimli şairin şiirinde de geçtiği üzere ne diyor? Evet, şunlara hemen ediyorum. İnnel kelame kelam yani kelam konuşma sıfatı yani işte neyse mana lefil fuadi ve inna kalpte olandır. Cüyel lisanu alel fuadi delila dilde o kalptekinin delili kılınmıştır. Yani rehberi kılınmıştır. Yani dildeki olan kalptekine ne yapar? İşaret eder. وَقَدْ قَالَ عُمَرُوا رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Ömer dedi ki, yani bir konuşmasından bir parçayı burada aktar inni zavartu fi nafsi maqayid yani benim nefsimde içimde hoşlanmadığım bir söz var yani burada şey ifade ediyor. yani mana burada şuna işaret ediyor mana ve lafız ayrımına işaret ediyor mana içte olandır lafız dışta olandır asıl olan da manadır diyecek yani hutaylilu ala subut kelam yani kelam sıfatının varlığına delil icma'ul ümmeti minel e'immetil alami yani ümmetin önde gelen alimlerinin arasında icma olmasıdır. Allah'ın kelam sıfatı vardır. Bütün imamlar yani bütün alimler bunu kabul etmektedir diyor. Ee, ve Başka ve tavaturun ve tavaturun nakli anıl embiyay Ali Muhsalam ve işte bütün peygamberlerden tavatur yoluyla gelen çerçevedir ve söz. Biân awha ilehim bayanen ahkam. Yani Allah onlara ne yapmıştır? Hükümlerin açıklamasını vahyetmiştir. Bu itibar. Yani onların bizatihi vahiy alıyor olmaları da esasında bu kelam sıfatının açık delilidir. İlla enne Burada şuna dikkat etmek lazım. Kelamehu leyse min cinsi hulufi vel aswati allah Teala'nın kelamı e, tamam, konuşması İnsanlarınki gibi harfler ve sesler cinsinden değildir. Allah-u Teala mütekellimun, amirun, nahin ve muhbirun. allah Teala konuşandır, emredendir, yasaklayandır, haber verendir. Bir mana, yani şu anlamda, enne kelamahum sıfatun vaidun. Yani, Kelamı tek bir sıfattır. Yani işte emretmesi ayrı bir sıfat, nehyetmesi ayrı bir sıfat şeklinde değil. Kelamı tek bir sıfat. Ve tekessüruhu ilen emri. Yani bu işte ve nehyi vel haberi, yani böyle emir nehi, haber şeklindeki çokluğu böyle şeylere ayrılması b'ihtilaf-i yani bu ilişkinin Farklılığı bakımındandır. Yani şimdi emir deyince farklı bir ilişki bağlamak, emretme ilişkisi var. Neyi dediğimizde neyi? Yani yasaklama ilişkisi var. Yani buna göre bir şey vardır. Ama öz itibariyle Allah kelamı tektir. Kel ilmi vel hudreti vesairi sıfat. Yani aynı ilim, kudret ve diğer sıfatlarında olduğu gibi. O tek sıfat ve tekasur ve yani buradaki işte çoğalma ortaya çıkan farklı bağlamlar ve hudus <gülüyor> sonradan olma innamehu fil idafatih nispetler eee doğru uçuşunda. yani farklılıklar bir anlamda yani o sıfatın e, konusu olan şeylerdedir sıfatın kendisinde değildir Demek istiyor, anladım kadar. Ve yeterli, vücudul meamuri fi ilmil amiri. Yani şu yeterlidir, emredilenin varlığının, emredenin ilminde olması yeterlidir. Bir daha söylüyorum, emredilenin var olması, varlığı, emredenin ilminde olması yeterlidir. Belhassız. Sonuç tabii, çünkü bu kelimelerin anlamı, bu kelimelerin anlamı, bu kelimelerin anlamı, bu olan anlamı, bu kelimelerin anlamı, bu kelimelerin anlamı, yani mahalli itibarıyla yani nedir? İşte sesler, ses dediğinde nereden çıkıyor? Boğazdan çıkıyor, değil mi? Harfler işte, harfler sesler neyse. Ha bunlardan oluşan hadis lafzî kelam yüsemma kelamullahi ve'l-Kur'an. Bunlar da ne diye isimlendirilir? Allah'ın kelamı e, ve Kur'an olarak isimlendirilir. Yani Kelam-ı Lafsi'de, kelam, lafsi kelam Nefsi'de Kur'an olan Kelamı olarak isimlendirilir. Ala manen yani şu mana üzere ennehu ibaret an zâlikel manem yani bunlar hadim bir manadan Anlamda, Yani ona işaret eder, hadim manaya işaret ederler. Kema vaka'a et-tasrihu bihi fitelvihi yani, yani telvih isimli bir eser var arkadaşlar biliyorsunuz Sadettin e, Taftazani'nin telvih isimli bir eseri ona işaret ediyor yani oradaki orada e, açıklaması yapıldığı üzere bu böyledir diye ne yapıyor bunu burada ifade ediyor evet arkadaşlar yoğun bir konu bayağı Şimdi bir paragraf daha okuyalım bakalım. Ondan sonra, sonra bitiririz. Evet yani ibarede kaçırdığınız şeyler olursa mutlaka sorun arkadaşlar. Ve qalel koneviyyü fi şerhil umdeti Konevi de umdenin şerhinde dedi ki ehlü sünneti la yara la yaruna تعلق وجود الأشياء بقوله تعالى كن ök alisinde eee yani varlıkların yaratılmasını Allah Teala'nın "kün" sözüyle ilişkili yani "kün" sözünü müteallik olarak düşünmezler. Subhanal-lezibiyadi diye ee, nasıl dahi yani, yani Yasin Suresi'nde geçmiştir. Yani ibadet dilimin ucunda da. İnnemme emruhu in izah eradahen yakunen şeyen innemme emruhu izah eradahen yakunen yukun feyakun şeklinde değil mi? Yani Allah bir şeyi var etmek istediğinde ona ol der ve olur şeklinde. Şimdi diyor ki yani Ehli Sünnet kün lafzını, varlıkların yaratılmasının müteallıkı yani onunla ilişkili olarak düşünmezler. Ben vücudu yani onların yaratılmasını, varlıkların yaratılmasını müteallikun bi icadihi ve tekvini, Allah'ın icat ve tekvin bunlar yaratma sıfatı. Bunun müteallıkı, bununla ilişkili olarak görünür. Kün kelamdır. Ama bunlar yaratma sıfatıdır. Burada bir ayrım yapıyorlar diyor. <gülüyor> Vahvaz sıfat uymuyor. Bunlar da nedir? Ezeli sıfatıdır. Bahadır kelamı, bu künl kelimesi, künl kelamı, ibaretim, şundan ibarettir. An sürati, husulil maksudi, bir <gülüyor> icadidir. Yani. istenen, kast edilen şeyin süratinden ibarettir. Yani Allah'ın yaratmasının ne kadar çabuk olduğunu gösteren bir ifadedir. وَكَمَالُ قُدُرَتِي عَلَى دَلِكَ Bir şey yaratmaya olan kudretinin mükemmelliğinin ifadesidir. diye ifade edilir. وَعِنْدَ الْاَشْعَارِيِّ وَمَنْ تَابَعُونَ yani İmam Neşriyye ve onu takip edenlere göre vücudül eşyay varlıkların varlığı mutallikun bi kelam Allah'ın ezeli, Allah ezeli kelamı ilişkilidir. Bunun mütalakı. Ve hadi'l kadmetu dalletun aleyh. Bu kelime de ona işaret edendir. Keza fi şerh tevilati. Yani Tevilatın şehrinde geçtiği üzere diye ifade ediliyor. Ee, yani İmam Matur'un tevilat isimlesine yapılan bir şerh. Öyle anlaşılıyor. Vefi tefsiri tefsir, yani Tefsir isimli tefsirde de işaret edildiği üzere orada böyle söyleniyor. Bu kelime ona işaret eden bir sezimetre. Tefsir de bu Nesfia kaydını yazan ve evet. muhafız bir metne öbelen nesfinin tefsiri. Kavulu Tale. Allah tale. Neyeş şöyle. Ve Vayizal bada amran. Allah bir şey bulmasın. Yani bir şey, bir şey emrettiğinde ve inlemaya kuldu ona ancak herki kul ol der ne O da ne yapar o, hemen onu verir. Innehu Taala lem yurut bi. Efendim. Metne biraz ilerletebilir misiniz? Evet. Tamam. Şuraya bakmayın. Estağfurullah hocam. Innehu Taala lem yurut bihi. Yani burada Allah şu, burada şu, bunu, şunu e, irade etmiyor. Innehu Khatabu. Yani ona hitap etmiyor. Kelime ti kun. Yani kun kelimesiyle ona hitap etmeyi kastetmiyor yakın yani bu hitapla işte yani başındaki konuşuyor bana bir mukaleme şeklinde değil yani ne ucuza hitaben yani şayet bu gerçek bir hitap olsa idi, inma en yakıne hitaben lil o zaman bu maduma yani olmayana bir hitap olurdu vebihi yüce ve onunla var olun ev veya şöyle bir şey ev hitaben lil mevcudi veya var olana badema bucide veya vecede ee, var olduktan sonra bir hitaptır esasında la caize en yekune hitaben lil madumi yani maduma kitap mümkün değildir. Madur, yoka kitap mümkün değildir. Niye? Li'annahu la şey. Çünkü hiçbir şeydir. Varlık sırasında değil. Varlık sırasında olana bir şey olmaz. Ve keyfe uhatibu? Ona nasıl hitap edeceksin? Ve la jaiza en yekuna hitaben lil-mawjudi. Yani e, mevcuda da hitap olması mümkün değildir. Lian nau katka çünkü olmuştur. Ve fe keyfe yuqal kun ve Yani var olan bir şeye kun nasıl dersiniz? Zaten var olmuş. Bağlamı anladığınızı umuyorum. Yani var olan bir şeye var ol diyorsun. Zaten var olmuş. Yani bu açıdan nedir? Anlamsızdır. Yani imkansızdır. Ve inne ma Bu şunun açıklamasıdır. Ennahu izâ şâe mâ mâ kevnuhu yani olmasını istediği şeye yani bir şey olmasını istediğinde fekan olmasıdır. Allah'ın bir şey olmasını istediğinde onun olmasıdır. Burada kastedilen şey o. Yani Allah bir şey olmasını istediği an o olur. Bunu engelleyecek hiçbir şey yoktur. Demektir diyor. bütün kelimesinden maksat. Ee, Feiki ile şöyle de denilmiştir. Feiza haselel vücudu bil icadi şimdi yani yaratmayla icat, icat da yoktan yaratmayla tekbille iş almamıyordur. Ee, yani Yaratma ile varlık ortaya çıktığında, yaratma ile varlık ortaya çıktığında, kemer faidetu hazir emdi. Yani bu tüm emrinin anlamı nedir? Yani yaratma ile zaten varlık ortaya çıkmış. Külte derim ki, izharul azameti ve kudreti. Yani Allah Teala'nın yüceliğinin ve kudretinin ortaya çıkarılması. Bunun ifade edilmesi. Kema ennev teala şöyle olduğu gibi yab'a'su men fil hubûri bi Yani Allah kabirdekileri dirilttiğinde tamam Yani e, Allah kabirdekileri Allah <gülüyor> gibi diyor yani Allah kabirdekileri diriltmesiyle diriltir. Ve lakin bunu nasıl yapar? bir vasıtet-i nefh suri sura üflemekle, sura üflenmesiyle li izharil azameti azameti yani bu, burada ne vardır? Allah'ın azametinin ortaya çıkarılması ev yukarı veya şöyle denilir dellet ettelailul akliyye ala akli deriller şuna işaret eder ennel vücude bil icadi akli deriller ne işaret ediyor? Varlık, varlığa çıkma, yaratmayla olur. Buna işaret eder. Ve var edetin nususul, katiatun, nakliyetu, yani kesin nakli deliller de nakli kesin nakli, yani naslarda varit olmuştur. şu konu üzerine enlehu bir hazel Bu emirle olduğuna dair. Fawjebel kavlu bi mucibi harap. yani söz bunu gerektirir diyor tamam yani söz işte mucibini gerektirir min gayri ihtigalin bir talebi faideti yani yani bir işte faydası var mıdır yok mudur yani bununla meşgul olmaksızın söz mucibini gerektirir diyor. yani bu burada bir şey aramaya gerek yok yani sonuçta burada Allah'ın güzelliğini büyüklüğünü yaratmasını, her şeyi kudret, kudretinin olmasını Tamam mı? İzah eden bir ifadedir diyor. enne fil ayatil müteşabihat müteşabih ayetlerde olduğu gibi ne vecebel imanü biha. Müteşabih ayetlere imanın zorunlu olduğu gibi nasıl iman ediyorsunuz diyor müteşabih ayetlere? min gayri iştikalin bir tevili. Yani onun yorumuyla meşgul olmaksızın iman ne yapıyor orada? Gerekiyor diye belirtiyor.